Evet şu an Brothers Camp'te. Çanakkale Asos'tayız. Fırtına yakalandık. Afat bütün kolluk kuvvetlerinden mesaj geldi. Hem çadırı test edeceğiz, hem kendimizi <gülüyor> bakalım. Bu video yayınlanırsa bilin kimse oyun olmamıştık. Ee, günaydın Neredeyiz? Canakkale, Kale, Asos'tayız Gece biraz Sıcaktı Esmedi Ama deniz Onu telafi ediyor Niye telafi ediyor? Soğuk bir denizi var Buraya gelenler bilir Günün ilk ışıklarında denize girdik Şimdi tekrardan Denize yiyeceğiz. Şöyle pilav. Yağmıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de kendi taşla alıyorum. Bu yoksa Çanakkale Boğazı'ndayız. 1915 Çanakkale Köprüsü. Boğazda hava sıcak, ılık bir esinti var. Akıntı bayağı bir fazla. Yola devam.